2x eksi 4y eşittir 8 doğrusuna paralel olan ve 3'e 0 noktasından geçen doğrunun denklemini yazınız. Demek oluyor ki bu doğru, diğeriyle paralel olduğu için eğimleri eşit olmalıdır. Zorunlu olarak diyoruz ki, şu doğruyla aynı eğime sahip olan ve bu noktadan geçen doğrunun eğimini bulunuz. Peki, öncelikle şu doğrunun eğiminin ne olduğunu bulalım. Bunu bulmanın en kolay yolu, doğruyu eğim kesen formunda yazmak olacaktır. Elimizde 2x artı 4y eşittir 8 var. Bunun y eşittir mx artı b formunda olmasını istiyoruz. Peki, öyleyse iki taraftan da 2x'i çıkaralım. Böylelikle soldaki y'yi yalnız bırakabiliriz. Şunlar sadeleşir ve elimizde eksi 4y eşittir eksi 2x artı 8 kalır. Eksi 2 x önce yazıyorum çünkü bu şekilde mx artı b formuna daha çok benziyor. Şimdi iki tarafı da eksi 4'e bölebiliriz ve y'yi tamamen yalnız bırakabiliriz. Her şeyi eksi 4'e bölüyoruz, ha, bütün birimleri. y eşittir, eksi 2 bölü eksi 4'ten 1 bölü 2, 1 bölü 2x ve 8 bölü eksi 4 de eksi 2 eder. Yani eksi 2 yazabiliriz. Burada sadece sorudaki doğruyu yeniden yazdık fakat mx artı b formda yazdığımız için artık eğimini biliyoruz. Bu doğrunun eğimi 1 bölü 2 imiş. Şuradaki eğimimiz yani. Demek ki ilgilendiğimiz doğrunun eğimi bununki ile aynı olacak. 1 bölü 2 olacak. Denklemimizin formu y eşittir 1 bölü 2x artı b olacak. Tam olarak bu doğru değil b, eksi 2'den farklı bir sayı olacak ama buradaki ile aynı eğime sahip olacaklar. y eksenini farklı noktalardan kesecekler ama birbirlerine paralel olacaklar. Şimdi, b'yi nasıl bulacağız ve buradaki bilgilerle b'yi nasıl bulacağız bakalım. Bulmak istediğimiz doğru da x, 3'e eşitken y, 0'a eşit oluyormuş. Ya da diyebiliriz ki, 0 eşittir 1 bölü 2 çarpı 3 artı b. Hmm. Burada sadece denklemi sağlayan b değerini bulmamız lazım. x 3'e eşitken y 0 ise elimizde 0 eşittir 3 bölü 2 artı b kalır. Her iki taraftan da 3 bölü 2 çıkarırız ve b eşittir eksi 3 bölü 2 elde ederiz, evet. Şimdi elimizde bu doğruya paralel ve 3'e sıfır noktasından geçen doğrunun denklemi mevcut. Yani y eşittir. Şuradaki arkadaşlar aynı yeme sahiplerdi. Yani 1 bölü 2x ve artık y kesenini de biliyoruz. Eksi 3 bölü 2 ve işimiz bitti. Aslında ilginizi çekerse bu ikisinin de iki denkleminin grafiğini çizin ve paralel mi diye bir bakın. Eğer bunları grafiğe dökeceksek hızlıca kabataslak bir Grafik çizeyim, bu benim y eksenim, bu da x eksenim, evet şuradaki doğru, bunu maviyle çizeceğim, buradaki ile aynı şey. Ben sadece cebirsel işledim. Buradaki doğru y keseni eksi 2 olan ve eğimi 1 bölü 2 olan bir doğrudur, evet. Yani her birim değişmede, yani her bir birim değişmede yarım birim yukarı çıkar. Ya da her iki birimlik değişmede sadece bir birim yukarı çıkar. Yani şu şekilde görünecekmiş. Evet düzgün çizelim, düzgün bir şekilde çizelim. Evet buna benzer bir şey olacakmış. Yukarıdaki doğrunun y keseni eksi 3 bölü 2 ve eksi 3 bölü 2, eksi 1. Tam 1 bölü 2 ile aynı şey. Demek ki şunun tam üstünde olacak. Tam olarak aynı eğime sahip. Yani tam şunun üstünde olacak. Sonuçta bu şekilde görünecek. Birbirlerine paraleller ama birbirlerinden farklı doğrular. Çünkü y kesenleri farklı.